Alo İyi günler Cinayet bura mı? Yanlış yer kardeşim 155 ara Yanlış yer Ay Allah'ım ya Ben cinayet buradan ayrıldık Gene gene cinayet Cinayet beni bırakmıyor ya Abi istersen git ya Bak senin için iyi olur Yok oğlum Sorsana bi nerdeyim Ağırıyim Laharın, nerde ediler cinayet? Bu hırsız var ya hırsız. Nasırlar, onun Senin mi? Sen lan? Oha, kim öldü lan acaba? Bir bakat mı? Yok ya. yaa, hayrımsız halledim Abi, yapma böyle ya. Biraz kafan dalsın, hep bir an, hep bir Hem yani Zaten benim şehrim, bir şey olmaz. Bak, bir şey olursa... Ben karışmama. Tamam ya. Kimse bir şey diyebilirsin. Tamam sen bilirsin. Allah bu benim amcaya benziyor mu? Aynı benim amcam ya. Bakım zaten o. O mu? Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Neyse. Olay nasıl olmuş? Ya? Bazuka. Vay ne o bu lan? Artık ne yaptıysa. Arasında hüsumet olan falan var mıydı? Arası bozuk olan. Eee. Ama ben yapmış olamam. Çünkü ben olan yanında hırsızla içiyordum Ne var? Doğru. Evet içiyordu. Bazuka tarafından PAT Göğüs kısmına bazuka girmiş sonra da kalbin Sıkışması Yani kalp Ölmüş orada. e bu boşver Harun Yemin ediyorum bana aradan üç ay geçti Üç ay geçti tamam mı? Senin şu saraklığından hala bir şey geçmedi Gerizlik yalnız size. Sen gel bana roket atarak Ben yaşar mıyım sence? Doğru da var aklısın abi Saçma sapan konuşma la <Gülüyor> Gel oğlum şimdi şeye gidik Olay yerine gidelim Sen geleceğim gelecen mi la Yok abi ya ben cinayetten ne anlarım Sen eski amirisin Eyvallah Sen çözersin ya abi ya belki çözülmeyecek bir cinayet Nereden biliyorsun Mesela benim Altı aylık çözemediğim bir cinayet bulmuştu Ama altı ay sonra çözdüm Cinayeti Ne? Şimdi Olay nasıl olmuş olabilir sence Hmm Şimdi alanlar büyük ihtimalle şuradaydı Çünkü buradan patlama gelmiş Patlama buradan geldiğine göre ama buradan geldiğine göre arun gene saçma sapan hareketler yapıyorsun da Saçma sapan hareket yapma Allah'ıma bir tane yapıştıracağım şimşiyi ya. Tamam annemim kusura bakma Özlemişim ya cesedin üstünde Ulaşma Şimdi ben sana bir tane yapıştıracağım cesedin üstünde Nasıl dolaşmayı Tövbe yarabbim Lan oğlum Adam ölmüş la adam ölmüş mı mısın sen ne? Adam ölmüş la Allah'ım yarabbim ya Rasulillah ya Şimdi, olay burada gerçekleşmiş, tamam mı Harun? Yedirme lan. Şimdi... Burada iki kişi varmış. Yok, şurada iki kişi var. Burada da rahmetli var işte. Rahmetliyle bunların... ...arasında bir şey olmuş. Artık ne olmuşsa... ...artık kimse onu bilmiyoruz. Onu öğreneceğiz. Bu cepte. Şimdi, bazukayı... Şuradan böyle fırlatmış Buradan bir patlama yaşanmış Burada ölmesi gerek yok Şurada ölmesi gerek yokmuş. Tam burada Ama sonra Buna işlememiş nasılsa Bir dağıtmış Bir daha atınca ne olmuş patlamış Şimdi Buradan çıkmaya çalışmış Buradan burayı böyle patlatmış Buradan böyle burayı patlatıp buraya çıkmış Aynen ha. Abi vallahi sen nasıl çözülsün böyle şeyleri. Vallahi sen harcanıyorsan abi saçma sapan konuşma la. Zekanı yürütürsen her türlü çözersin cinayeti. Anladın mı la? Kafanı çalıştı biraz. Anca Kara Kız düşün. <gülüyor> Abo. Barnes şey is Lan ben şimdi yengeye nasıl söyliyeceğim ya O da var mi abi Ya söylersin sen ya Neyse neyse Harun bir dur Salak salak hareketler yapma Allah'ıma yapıştıracağım abi. Lahım yarabbim ya Hırsız sana bir şey dedi Heh söyle Ya kanka sende biraz para fazlaya Heee Şu Harun'a bir tane beynine bak diyorum ya bu çok gelecek ya Valla abi doğru diyorsun Çok gerizekalı Bak Tek ben değilim değil mi gerizekalı olduğunu Bak herkes biliyor senin gerizekalı oldu. Her neyse Arayayım Alo Efendim Yenge nasılsın? İyiyim iyiyim sen Ya e, şu an ayakta mısın? Ayaktayım evet. Ayaktayım evet. Tamam şu an oturur musun? Niye? Niye ki kötü bir şey mi oldu? Evet evet. Otur da öyle söyleyeyim yani şu an ayaktayken kötü bir şey olmasın. <Gülüyor> Yenge. Amcamı kaybettik. Ne? Nasıl oldu? Kim Allah bilmiyoruz şu an olayın üstünde araştırma yapıyoruz. Arasında hüsumet olduğu benden başka biri var mıydı? Rıfkı diye bir Rıfkı diye biri vardı. Rıfkı. Kim bu Rıfkı? Bunlar silah, silah ticareti bilmem ne falan bir şeyler yapıyor daftı. Hee. Adresini biliyor musun? Hmm, evet. Tamam ver bize adresini. Tamam veriyorum. Adamı sen mi öldürdün la? Ee ben öldürdüm. Nasıl öldürdün la? Vallahi ilk defa böyle dürüst bir katil görüyorum ben. 8 yıldır cinayet buradayım. İlk defa böyle bir dürüst görüyorum. Neden yaptın la? Bana yanlış yapmıştı. Bana saygısızlık yaptı. Aha. Ercü kim misin lan sen? Ercü kim? Boş ver. Sen tanrıman zaten Ercü'ye Şimdi Neden öldürdün be? Önce bıçak falan çekmişsin o nedende? Bak Bana iki kere saygısızlık yaptı Birincide bir şey demedi. İkincide Gittim Aldım şeyi Roket atarı Tağ Vurdum bu benim, benim sesim ben olmuş ya benim sesim da Allah Allah Eee Kış ayında içersen buz gibi suyu Manyak mısın sen? Evet Manyağım tekeyim ben Google Google'a manyak göz beni gösterirler Şimdi bir tane yapıştıracağım Anlaşıldı Gatil sensin O zaman seni Beni davet ederim Abi canım biz abisi çok severiz ya Burada ben adamla şişlerim sizi Zaten Ben adamla şişlesem Toplam e, Dünyada suç oranını hesaplayacağım Dur Dünyada suç oranı 30 tane Ben 30 tane adamı şişlesem Her gün bir adam şişlesem Benim en fazla yatacağım yol 5 yıl olur 5 yıl yatarım 5 yıl, 5 yıl sonra çıkar giderim Anladım. dur la burda neyse ben bizim eski lisekdaşlarla söyleyeyim Şş, la bu adama iyi göz kula kula ha tamam mı tamam komiserim sana arkadaş geliyor lan arkadaş hatırladın mı beni Hatırladım, hatırladım ya iyi iyi unutma beni Telefon çalıyor. Alo siz kimsiniz? günler Cinayet Loamiri ile görüşürüm. <gülüyor> Her neyim. Şimdi size size bir teklifimiz var. Neymiş söyle bakalım. Sen bize. Hmm, kim istedik? Sen bize argümenti getireceksin. Biz de sana kızının katilini vereceğiz. Karar senin. <Gülüyor>